Şöyle devam edeceğiz. Şimdi şu for'u bir kaldıralım. İlk başta proster'de if not exit yapıyordum. Onun için sıkıntı veriyordu. Notu kaldırdım. Altırladım. Not yani if not şöyleydi bu ilk hali. Şunu kaldırdım yani bu notu kaldırdıktan sonra değil ise diyorduk. Sıkıntı oluyordu. Ha neyse. create yazalım. Create. Okey. Şöyle. Tamamdır. Kontrol isteyelim. Bunda işimiz kalmadı. <gülüyor> Şimdi formunu düzeltmemiz gereken şeyler var. Daha doğrusu Şöyle bir şey yapacağım. Kapatacağım şunu. Sonra geleceğim. For 12 şuydu galiba. If else. Ha, yok. For'u kaldıracağız. For'un, aaa doğru aynen, kaldırmadan önce şöyle kapatalım herhangi bir sıkıntıda, çünkü For'u kaldırdıktan sonra şu bgdeki sayı vesaire onları da kaldıracağım Şimdi, normalde ben A ayrı olarak şifreliyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Normal kullanıcı girişi değildi. Şifreli giriş. Kullanıcı şifresi şifreyi aldı. MD5'lenmiş haliyle kontrol ediliyor. Admin. Admin. Giriş upload dediğimizde. Tamam. Kapattığımızda. Okey. Rastgele bir şey. Rastgele bir şey. Kontrol edelim. Okey. Admin giriş yap diyoruz. Kontrol edin diyor. Tabii. Aynen. Şimdi bu şifrelenmiş hali gördüğünüz gibi. Şifreliyi bir daha şifreliyor vesaire vesaire. Şimdi admin ASD bilmem ne diyeceğim. Kontrol edin diyor. Şifrelenmiş hali girdim var. Sonra diyoruz ki user Aynen o kontrol de var. Çünkü user user diye bir şey var. Okay. Şimdi bizim burada yapmak yapacağımız şu olacak. Bu anlatacağım bölüm şu an normal olarak bitti. İlk başta ufak bir işlemi daha yapacağım. O ise B gerekli ki K sayı. <gülüyor> Tam edersin. Hiç uğraşmayayım. F12 bastığımda gördüğünüz gibi otomatik ben geldi net set muhabbetine. Tabii ki geldi ama bizim işimize yaramadı. Şimdi bağlantı <gülüyor> BG12. K sayı Çöp Haliyle K sayısı da çöp Control Shift B dediğimizde ise Aynen bir tane Reader yapmıştık Yaptığımız Reader da çöp Göreceğiniz gibi Aynen. Reader da işimizi görmüyor. Reader'ı da siliyorum. Sonra geliyoruz normalde girişin load bölümüne. Diyoruz ki <gülüyor> Formula 6'a geldik arkadaşlar. Girişin Formula 6'ına geldik. Gördüğünüz gibi. Bunu da sildik mi? Daha doğrusu load kökten sildim. Laatlık şu an işimiz yok. Burada hemen bize diyor ki lezing pırımdı. Şunu da sil diyor. Sonra gel burayı da yok et diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz tamdır. Şu boş satırları sevmiyorum. Boş satırlara gerek yok. Sildim şunları. Oops, fazla gitti. Ctrl Shift B sonra gelelim şu projeye de build diyelim bir yandan da bu şimdi bazı bazı arkadaşlar kızabilir bana niye o kadar yapıyorsun sonra siliyorum vesaire diye ee, şöyle düşünün yani kodları yazdınız yazdınız sonra bir yerde hata var da misal üniversite öğrencilerinizde, üniversite öğrencileri özellikle hocalarınız siz bir sistemi yaptınız. Şu da olacak dediğinde sistemini karışabilir. Bu şekil yaparsanız yani bu şekilde yaparsınız değil de bu şekil hataları bulduktan sonra çözme oranınız daha gelişmesi için bu önemlidir. Hem hatayı alıp bulup çözmek için Şimdi gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. En son denemeler yapalım. Şimdi kullanıcı girişini resetleyelim, silelim. Gördüğünüz gibi boş. Hadi askeri sallayalım. Ha burada bir de şunu yapacaktık. Giriş yaptık ya. Şunu yapmasın. Yani eğer hata verdiğinde hata verdiğinde bütün tekstleri yani şuraya geldiğinde mesajdan önce ilgili tekstleri yani text'te ad.text ve text'te şifre şifresi.text tabii ki bu geçerli değildi var mı Pardon. Haydi. Yanlışlıkla Ctrl-N'ye bastım. Şöyle yapacağız. Eşittir. String.empty diyelim. Şöyle yapmayalım. Bu şekilde yapalım. Buna da aynı şekil. Empty. Okey. Tamamdır. Şimdi bakalım ne oluyormuş. İlk başta veri tabanımıza bakalım. Herhangi bir kayıt gelmiş mi? Gördüğünüz gibi gelmemiş. Rastgele sallayalım bir şeyler. Dırıt dırıt dırıt dırıt. Vesaire. Giriş yaptığımızda kontrol edilmedi fakat verileri sildi. Şu, şu şekil yapsın. Textbox'ların içerisine bir de takes, hadi nokta takes, takes hadi nokta takesin, for color tabi takes de, hadi nokta for color, be color mu, for color mu, be color diye acaba, color nokta color işte. color nokta Read Doğru yazmıştım inşallah Salla Doğru yazmamışım Şimdi Ve Color mı nasıldı? İlk başta şunun konsörsünü Hunt yapalım Butonun konsörsünü Hunt yaptık Şunun Fall color, back color ha. White olan nerede? Kompetentler Metro Firmwork'ın olduğu için biraz haliyle zorluk çekiyorum yani Icon hmm. Texteyiz değil mi biz? Evet. stack, Tree Line Teks. ha neyse kalsın şu an bunlar gerek yok şuna da gerek yok şöyle yapalım ctrl shift b diyoruz ki yaptıktan sonra siliyor gerçekten tamam user, user. Şifreleyecek. Onun için girmeyecek. Şifreye yolladığı için. User Admin dediğinde girmeyecek. Tamam doğru. Admin Admin deyince girecek. Şifreye de gitti vesaire Tamam. İşlemimiz tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bütün hepsini yaptık. Şimdi ise bundan sonraki eğitim videolarım Genel kontrol olacak. darısı eğitim videolarım dedim. Derken bunun devamı güzelleştirmeler ve benzer olacak. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.